Başka fonksiyonlara geçmeden önce buradaki f-x-y fonksiyonunun kısmi türevini alalım. Veya z'nin y'ye göre kısmi türevini alıyoruz. Bunu koyu pembe yapalım şöyle. z'nin y'ye göre kısmi türevi. Burada sorduğumuz soru x sabit ise z y'ye göre ne kadar değişir? Yani bu x kareyi sabitmiş gibi varsayacağız. Buna göre biz sabitin y'ye göre türevi 0'dır. Dolayısıyla bunu yok sayalım. Şimdi xy terimi, metodumuza göre y bir değişken ve x bir sabit. Örneğin 5y'nin y'ye göre türevi nedir? 5'tir. Bu durumda xy'nin de y'ye göre türevi yalnızca x olur. Peki y karenin y'ye göre türevi nedir? Bu da yalnızca 2y'dir. Görebildiğiniz gibi baya simetrik. z'nin x'e göre kısmisi 2x artı y. Z'nin y'ye göre kısmı ise x 2y. Bunun sebebi denklemin simetrik olması. X'ler ve y'ler aynı şey yapıyorlar. X'in 0.2, y'nin de 0.3 olduğu bir nokta seçtik. Evet bu koordinatları sileyim çünkü grafikte farklı bir nokta kullandım. Zaman kazanmak için grafiği önceden çizdim ama artık bunun gerekeceğini sanmıyorum. Şimdi x'in 0.3 ve y'nin 0.3 olduğu noktayı seçtim. x 0.3 ve y 0.3'e eşitse z kaçtır? Bakalım. 0.3'ün karesi 0.09. 0.3 çarpı 0.3 0.09. Yani z 0.27 değil mi? x ve y yerine 0.3 koyalım. z eşittir 0.27. Peki bu noktada z'nin x'e göre kısmisi nedir? Veya y noktasında f 6x yazabiliriz. x 0.3'e, y 0.3'e eşitse, f 6x eşittir 2 çarpı 0.3 eşittir 0.6 artı 0.3. Bu da eşittir 0.9. Yani bu noktada x yönündeki eğim 0.9. Ve aynı noktada y'ye göre kısmisini alırsak, 0.3 artı 0.6. Bu da 0.9'a eşit. Bakalım bunu görselleştirebilecek miyiz? Grafiğimizi açalım, işte. Yine z eşittir x kare artı y artı y kare yüzeyini kullanıyoruz. Ve bu kutuda tanım kümesi, tanımladığım x ve y boyutları. Çok hızlı artış gösterdiği için sınırlamak zoruna kaldım, yoksa bu çok ilginç şeylerin olduğu, enteresan şeylerin olduğu kısmı göremezdiniz. Bu düşey doğruyla size x 0.3'e ve y 0.3'e eşit olduğunda z'nin 0.7 olduğunu göstermek istiyorum. Bu kullandığımız noktayı görmenizi sağlıyor. Şuradaki iki doğruysa y'nin sabit olduğu doğru değil mi? O zaman bu da yüzey değişirken bu noktadaki z'nin x'e göre eğimi. Bu x'e göre teğet doğrusu. y'yi sabit tutarken şu noktada bu teğeti çizebiliriz ve x'i sabit tutarsak bu noktada şu teğeti çizebiliriz. Geçen videoda söylediğim gibi aslında sonsuz adet teğet çizebiliriz. XY düzleminde gitmek istediğiniz yönü seçiyorsunuz ve teğet doğrusu çiziyorsunuz. İşte bu sebepten önce kısmi türev yaptık. Aslında bu bayağı güzel. Yakınlaştıralım. Şimdi ilginç kısmı göstermek istiyorum. İşte ilginç kısım burası. Şimdi döndüreyim. İşte teğet burada. Burada gördük ki fonksiyonun Y'ye göre kısmiisi mi 0.9. Ve bu doğru, z'nin x'e göre kısmisi veya fonksiyonun x'e göre kısmisinin bu noktada 0.9 olduğunu gösteriyor. x 0.3'e eşit, y 0.3'e eşit. değilğ mi? x eşittir 0.3, y eşittir 0.3, z eşittir 0.27. Ve şimdi daha iyi anlamak için grafiği döndürebiliriz. Evet grafik bazen garip görünebiliyor. Gördüğünüz üzere bu doğruların ikisi de bu noktada teğet. Ve iki doğru bir düzlem belirttiği için bu iki doğru veya herhangi iki teğet doğru yüzeye teğet bir düzlem tanımlar. Buna göre yalnızca 1 teğet düzlem var. Ama bu düzlemin içinde sonsuz adet teğet doğru var. Grafikler eğlenceli yanı bu işte. Şimdi matematiğine alışmak için birkaç kısmi türev problemi çözelim. Önce bunu silelim. Karşı bir problem çözelim ki nasıl yapıldığını anlayalım. Fonksiyonumu 3 boyutla sınırlıyorum ama daha fazla boyut alabiliriz. Artık görsellemeye çalışmayacağımıza göre daha fazla boyutlu fonksiyonlar kullanabiliriz. Fonksiyonumuz x çarpı sinüs x, kosinüs y. Şimdi f'in x'e göre kısmi türevini alalım. Bu da x ve y cinsinden bir fonksiyondur değil mi? y sabitmiş gibi davranıyoruz. Bir sabitin kosinüsü hala sabittir. O zaman onu yok sayabiliriz. Evet şunu dışarı alalım. Dolayısıyla cevabın kosinüs y çarpı bunun x'e göre türevi olduğunu söyleyebiliriz. Kosinus y, sa y sadece bir sayı, 5 veya pi gibi. Ve sonra türev aldığımız için sabit türevin dışına çıkar. Sonra x'lerin türevlerini alırız. Birinci terimin x'e göre türevi yalnızca 1 çarpı ikinci terim, yani sinüs x. Burada çarpım kuralını uyguluyorum. Artı ikinci terimin türevi. Bu da kosinüs x. Kosinüs x, ikinci terimin türevi, çarpı birinci terim, yani x. Bunu açmak istersem, f'in x'e göre kısmisi eşittir sinüs x, kosinüs y artı x'in yerini değiştirelim. Kosinüs x, kosinüs y. Çok zor değil değil mi? Bilmeniz gereken tek şey, y ile her şeyin sabit olduğu. Şimdi y'ye göre kısmi türev alalım. x'i sabit tutarsak, f, y yönünde ne kadar değişir? Buna göre, f'nin y'ye göre kısmisi hala x ve y cinsinden bir fonksiyon. Bu yöndeki türev, x ve y cinsinden bir fonksiyon. Şimdi, x sabit. Böylece bu bayağı kolaylaşır. Buradaki x sinüs x'in tamamı bir sabittir. 5 gibi bir sayıdır mesela. Dolayısıyla, onu dışarı yazabiliriz. İşte, x sinüs x. Size x sinüs x'in bir sayı olduğunu söylemenin zor geldiğini biliyorum. Kısmi türev almanın en zor kısmı zaten bu. Neyse bu sabit bir terim. Ve şimdi bunun y'ye göre türevini alıyoruz. Kosinüs y'nin y'ye göre türevi eksi sinüs y'dir. Bunu sarıyla yazıyorum, eksi sinüs y. Eksiyi dışarı yazmak istiyorum, eksi sinüs y işte. Hadi bir tane daha çözelim. Şimdi birkaç değişken daha ekleyeceğim. Farklı notasyona alışmanız için bu sefer de şöyle yapalım. x eşittir a kare çarpı b, b küp çarpı c üzeri 1 bölü 2. Şimdi, x'in a'ya göre kısmi türevi nedir? Diğer her şey sabit. a karenin a'ya göre türevi nedir? 2a'dır. Dolayısıyla cevap 2a çarpı sabitlerdir çarpı b küp c üzeri 1 bölü 2. Aslında buradaki parantezleri silebilirim. x'in b'ye göre kısmi türevi nedir? Şimdi a kare ve c üzeri 1 bölü 2 sabit oldu. Onları yazalım. a kare c üzeri 1 bölü 2. Ve b'ye göre türev alalım. Yani 3b kare çarpı 3b kare. Eğer yerlerini düzenlemek isterseniz, cevap 3a kare b kare c üzeri 1 bölü 2. Çok zor değil. Yalnızca neyin sabit olduğunu ve neyin olmadığını aklınızda tutmanız gerekiyor. Ve son olarak da x'in c'ye göre kısmı isi. a kare b küp ikisi de sabit. a kare b küp çarpı bunun c'ye göre türevi 1 bölü 2c üzeri eksi 1 bölü 2. Veya a kare b küp bölü 2 karekök c olarak da yazabiliriz.